Arkadaşlar selam videoma hoş geldiniz uzun süredir böyle bir giriş yapıyorum sebebini hiç bilmiyorum ve sormayın yorumlara falan bilen varsa yazsın yani ne diyeyim diyecek bir şey bulamadım Bugün konumuz crafters'a oyun nasıl kazanılır e diye bir şeyi başlatacağım yani ve tüm oyunlar için geçerli bir şey yapacağım umarım da işe yarar yani ne diyeyim İlk önce hero brian chamber demo konuyor bilmiyorum fazla ama direktten şu oyundan başlayacağım ve genellikle lobide bende kasıyor Kasiyodayken bak şu an bir şey yazdığım zaman geç yazıyor ama oyuna girdim mi böyle olmuyor bak Abi ne kadar uğurluyum lan 93. sıradayım ve günde bir iki el atarım sadece 8 el oyun kazandım sonra zaten oyun başlayacak şöyle bir oyun sesi kısın Bu arada yağmur abi dakika abi ben geç kaldım ilk elden kaybetmek ilk elden kaybetmek çok kötü be neyse abi biz bu oyunu kaybetmiyoruz dediğim gibi mesela bir 10 el atmışsam e, birkaç tane tek kaybetmişim de şimdi Abi en baştan mı başlasam bilmiyorum ki Direktten abi böyle ben bir Hub yazayım. Öncelikle böyle ben disguise'a giriyorum Çünkü bu oyunda e, target yemek kolay O yüzden de fazla şey yapmıyorum ben yani direktten bir disguise'a girdim Şu an benim adım e, e, am, e, Neyse kapat konuyu abi Adım hiç önemli değil Oyun başlayana kadar azıcık parkur yapıyım Bir türlü şu parkour da bitiremedim ya Neyse ama Yani oyun başladığı için bitiremiyorum onu da söyleyeyim ee, abi nazar değil. Saymıyoruz lan bunu Şimdi böyle bu nasıl kazandı onu anlatayım yani. Bunu oynayan çoğu kişi bence e, bu taktikleri yaparsa. O da bizim gibi kazanır yani sağlama kasmak istiyorsanız kalsın Ben kasmıyorum ama 993. Sade. Aylık 52 bin kişi vay bu helal olsun klasör. Zaten ayda en az bir bin 600 bin kişi geliyordu bence. Hatta daha fazla kişi klasörse geliyordu. Keşke bunlar hepsi bir kezde bir günde gir Siz biliyorsunuz e, şu an oyuna girdik. İlk önce kudum ay niye abi? Şurada çünkü OU yazıyoruz abi. Bunu yazdıktan sonra oyunu kazanabilirsiniz Bu arada OU yazmış yazmışım lan Neyse hiç önemli değil bak Bu fazla zor bir şey değil TNT geliyor kaçıyorsun Ben bunu hiç anlatmama gerek yok bence Ama böyle üste bakarak yürüyüm Bu arada bu oyunda yani kalırsanız e, Moralınız zorlanmasın çünkü Anadolu TNT'ni yap. yapacak bir şey yok abi Oklar bitti hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop bu arada böyle bir oynuyorsan her zaman endwert'ün yani şurada hep birinci dolusun çünkü elinize ne geleceği hiç belli olmuyor. Renk maçı abi bak ben şunu hepinize söyleyeyim. Sadece bak birisi takip edin. Bak şu adam mesela şu an boşta mesela şu adamı takip edin. Şu adam şu an boşta bunu takip ettiğiniz zaman şu an bu adam oyunda değil gibi bir şey oluyor. Hep takip edelim de böyle yan yan gitseniz e, ikili ikili e, blokta koymuş olursunuz. Şu an maviyi biz kazandık. Güzel. Bak abi şimdi böyle azıcık duvardan uzaklaşacaksınız. Ee, arkadaşlar baya bir kötü oldu bu arada Bak adam geldi adam geldi adam geldi Hop hop hop hop Şimdi Şimdi güzel abi ya Bakın böyle e, shift'e basın azıcık duvardan uzaklaşın Şuna gelince optifine açıyorsunuz Üste doğru aslında dediğim gibi ben böyle bir seri başlatacağım işte Kolay abi eğer yani bu bu da kolay yani bilene kolay Dediğim gibi final açsanız blok gelip gelmediğini anlayacaksınız Şunları bilmiyor olabilirsiniz Ama öğrenirsiniz tabi ben birkaç tanesini de bilmiyorum ama Tabi bir kere geldiğimi gidip ee soruyorum nasıl yapılıyor bu e, item diye Çıkartıyor sağ olsun Google abim adamın dibisi sadece Eğil bu da kolay abim Tabi ben yine rahat durmuyom şu tarafa doğru gidip atlıyorum aşağı Şimdi hop ha. Bakın ben genellikle bu oyunda herkese daldığım için ölüyorum ama siz herkese dalmayın abim sen beni mi taktın gözüne sen beni mi taktın Heh, Güzel ee, neden abi oyun birincisiyim ve oyun birincisi olduğunuz zaman size target atıyorlar şurada bu arada birinciyim söyleme olsun da göstereyim ortaya gelip şöyle shift bassanız sevulduğu zaman ortaya geri dönün. Böylece oyunu kaybetmezsiniz. Bu arada bu oyunu her türlü ben kazanıyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü eminim kendimden bu oyunda. Gel abi bak bu arada şu e, yünle şuradaki pembe yünü karıştırabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Kırmızı 1 2 3. Bak bana target atan kişiyi öldürme. Lava atlayın abi bu da zor bir şey değil ama son en sonunda atlarsanız da e, muhtemelen kazanamayacaksınız bak şunu mesela şu an ben iki yaptım ya ne yapacaksınız şu an tarafa gideceksin mesela şu adam şimdi yapacak bizim vermeyeceksiniz abi bak şöyle hop adam koydu bak hoppa adam koyum abi koyum abi hoppa Güzel aldım abi. oyun ikincisiyim ancak birinci olacağım yani onu da söyleyeyim daha da dikmesin inşallah Elmas abi bak elmas üstte doğru gideceksin eğer burada bulamadıysanız üstte doğru gidiyor çünkü e, Şurada bir tabaka var ve üstte e, tertemiz bir tabaka oluyor oradan da gidip genellikle elmas çıkabiliyor Ancak şu an çıkacağını hiç sanmıyorum abi Ha bak daha abi bak şimdi şöyle söyleyeyim Şurada büyük bir tabaka var. Şurada var Şurada diyelim şurada doldunuz. Şurada bir şey çıkmadı. Üste doğru yol yap. O kadar. Bir dakika abi ben hiç hazırlıksız yakalandım şu an. Çok hazırlıksız yakalandım. Güzel ilk killimizi aldık. İkinci killimizi aldık. Sen de mi? Üç, üçüncü 3. killimizi aldık. Ee, Sen de bir alayım mı? Güzel ee, oyunu kazandık ve bu arada benim şu an oyunum kasıyor az çok videoda galiba göstermiyor diye düşünüyorum da gene oyun birincisiz ee, ben şurada şimdi size bir taktik göstereceğim şu arkadaşı halleder etmez ki beni rahatsız ediyor ee, Abi şöyle bir duvardan uzaklaşın şu etrafınızı falan kazın ve adamları daha öldüremeyecek çünkü size yetişmeyecek şöyle bir kazadım adamlar geliyor diye korkuyorum bu arada şöyle hızlı hızlı kazdığınız zaman ee, adamlar yani bloğunuzu kıramayacak onu söyleyeyim Abi bu kolay Yani genellikle e, şu ana kadar bir hikayel kaybetmişim bak Sadece şu çerçeve dışına çıkmasın O kadar Ve şu mapte güzel yerler olur bak şurası gibi Şuradan böyle hiçbir şey tıklamadan da oyunu kazanabiliyorsunuz Ve ben baya bir konuştum çünkü yetişemiyorum Üstte doğru yol yapın abim bak <gülüyor> Şimdi siz üstte doğru yol yaptınız Ve şu adam gelecek bak Geldi mi atlayın üstüne Bak bu kadar Şu an bu adamda hiçbir şey yapamıyor koyamıyorsun abi öyle bir özellik yok burada müsün? Tamam hayırlı olsun Aga be meşe bak meşe galiba şu muydu şu muydu aynen buydu bak mesela bunları bilmiyorsunuz adamlar hangi tarafa doğru koşuyorsa e, size o tarafa doğru koşun. Bak, ben de bilmiyordum kardeşim biliyordu ben kardeşimden öğrendim ve kardeşim olmadığı zamanlar en yakın şeyleri şey yapıyordum bak bu arada e, az önceki gemisi mesela koşsanız burada düşersiniz ve bu oyunda kazandık Hop Bak şunu e, Şurada ne yapacaksınız ben söyleyeyim birisinin alt da saklasın da Olur Karşın bak sen benim isimlerimden Aa öldüm Güzel Penrose birinciyim ama Eee abi şu oyun biraz zor çünkü her yerden target diyebiliyorsunuz Ezan okudu bak şuradaki arkadaş bana full target atacak Eee ben gene söyleyeyim boş bulduğunuz yerden atlayın Kazan doğrudu böyle fazla konuşmayayım. Kimse kazanmayacak ben kazanacaksan kimse de kazanmasın. hala bir Sadece koş bak sadece koşu söyleyeyim böyle bir süre e, koşun abi bir süre koşun dümdüz koşun yan yan koşsanız da düşersiniz ve arkamda bir arkadaş var evet. Bak şu an az adam kaldı az adam kaldığı zaman ne yapacaksınız bak elinizi shiftten kaldırın böyle yavaş yavaş e, Pardon alt mıydı aynen alttan parmağınızı kaldırıyorsunuz iki kişi kaldık Böyle yavaş yavaş Bu da kolay dediğim gibi Oğlum içme niye geliyorsun bak bak işsiz misin ya sen Bak bu diamond madı, Bu beni taktı yalnız Fake Yani onda değil bu arada <gülüyor> oyunu kazanmışım bundan ne diyorsun sen Hop Bak bunu koyduktan sonra alın şunları abi bak şu adam yapacak şimdi yaptı yapmayan adamların üstüne zıplayın abi kanka sen yapacaksın aha aha aha hepsi <gülüyor> ne oldu mu öyle kesin bu yüzden abi bak ben biliyorum aşağı atlar mı geldi dediğiniz zaman zaten üstünüze gelmiyor yani seyirli seyirli kelimeler bunlar ee, birisini takip edin abi bak şu adam şu an boşta dediğim gibi Birisini takip etseniz hiçbir sıkıntı çıkmaz ben şunu takip edeyim bak şu adam şu an boş boş koyuyor yani açıkçası söyleyeyim Kankam bir dakika seni da alayım ee, Mavi takım mı kazandı galiba Üste doğru yol yapın şu daimon beni arıyor kesin target atmak için bak bulamadı bak geliyor üstüme 3 2 bir. hoppa Piston Piston nasıl yapılıyordu biliyor musun Hazret Ben de deneyebilirdim 7 saniye kaldı Tamam, kaybolan çaresiz. neyse oyunu kazandık abi bu kadar kolay bir şey yani <gülüyor> Söyleyeyim. Mesela hangi oyunda kazanmak istiyorsanız onda yorumlara yazarsanız birkaç video sonra onda anlatma imkanım olursa çekelim. Bu arada klas taysayın mini gemiler geldi. Hepsini oynadım hepsinde yani baya bir güzel baya bir kaliteli laksız bir şekilde gelmiş. Onlarda oynadım çok hoşuma gitti. İnşallah yakında da onlarda da bir video çekerim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Başka bir oyun varsa onda yorumda yazın yani mini gemi. Onu da çekim. Yani gençle mini gemilerle iyi oluyor benim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.